Anlatırsak değerli dostlar, bir O Live'da yayındayız. Big Live kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Up Canlı yayında yayındayız değerli dostlar. Up Canlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. İzleyenler Dike'de yayındayız. Dike kanalımız Tarık Haber TV'den üzere ulaşabilirsiniz. Değerli dostlar, Twitch'te yanındayız. Twitch kanalımız Tark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, bir kolay dediğimiz gibi yayındayız, bir kolay kanalımız. Tarık Hafeta TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Gidiyorsunuz Twitter'da sohbet odaları verdi değerli dostlar, Twitter'dan müzicileri takip edebilirsiniz, Twitter tarih haberler müzicileri takip edebilirsiniz. Ve değerli dostlar ilk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Bir saatte dediğimiz gibi e, bu ekranlarda olacağız. Şimdiden iyi seyirler. Sık skandal paylaşım geldi. İliğin haritasını paylaşıp geri sayım başlattı. Taksim'in acısı henüz tazeyken değerli ziyerler. şehrin haritasının üstüne geri sayım ibris koydu. İstiklaldeki hain saldırıdan sonra bomba paylaşımı ekipleri harekete geçirdi. İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Ve şahsının sosyal medyadan Eskişehir'de patlama olacağına dair yaptığı paylaşım ekipleri harekete geçirdi. Ayaşımda şehrin haritasının üstüne geri sayım ib ibresi yer aldı. Sosyal medyadan bomba provokasyonu yaptığı iddia edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Haber. Haber. Güncel. Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu. İstiklaldeki hain saldırıdan sonra bomba paylaşımı ekipleri harekete geçirdi. Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu. İstiklaldeki hain saldırıdan sonra bomba paylaşımı ekipleri harekete geçirdi. İstiklal caddesindeki hain saldırı tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Bir şahsın sosyal medyadan Eskişehir'de patlama olacağına dair yaptığı paylaşım ekipleri harekete geçirdi. Paylaşımda, şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi yer aldı. Sosyal medyadan bomba provokasyonu yaptığı iddia edilen şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Tüm Türkiye'yi, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıda hayatı kaybedenlerin yasını tutarken Eskişehir'de akıl almaz bir olay yaşandı. Bir şahsın Eskişehir'de patlama olacağına dair provokatif sosyal medya paylaşımlarında bulunduğunun iddia edilmesi üzerine ekipler önce şüpheliyi takibi aldı, ardından operasyon düzenledi. Söz konusu paylaşımlar yaptığı iddia edilen kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken paylaşımdaki şehrin haritası ve geri sayım ibaresiyle alakalı detaylar dehşete düşürdü. İşte olayın tüm ayrıntıları. Şehrin haritasının üstünde geri sayım ibaresi. Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen terör saldırısının ardından bugün sosyal medya üzerinden Eskişehir'de de patlama olacağına ilişkin paylaşımlarda bulunan ve kentin haritasının olduğu fotoğraf üstüne geri sayım ibaresi ekleyen şüpheli polis ekiplerince takibe alındı. Operasyonla gözaltına alındı. Takip sonucunda ekipler, şüpheli kadının Gökmeydan Mahallesi Burçin sokaktaki bir evde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheli Eskişehir Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele, tevk, istihbarat, siber suçlarla mücadele ve özel harekat şube müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu paylaşımda kullanıldığı iddia edilen dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirmek üzere Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilen şüpheli akabinde sorgu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İllea... Saldırganın yanındaki kadınlar kim? Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mardin'de gösteri ve yürüyüş... Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. her beklenen açıklamalara geldiği toplantı yapı sözler tankasına vurdu değer izleyenler. aşılmaması gereken kırmızı çizgi biz dedi değerli izleyenler. Biden ve Xi ilk kez yüzde görüştü. İçinden ABD'ye net mesaj geldi. Aşılmaması gereken ilk kır ilk kırmızı çizgi bizdi. G20 zirvesi için Endonezya'da bulunan ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Kim King ilk kez yüzde ikili görüşme gerçekleştirdi. Tayvan'ın krizine ilişkin gelişmenin de masaya yatırıldığı görüşmelerde Çinli Paşkançi şey, Tayvan aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgimizdir mesajını verdi. Aldar. haber. haber. Ni. Biden ve Xi ilk kez yüz yüze görüştü. Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne net mesaj, aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgimiz. Ni ve Xi ilk kez yüz yüze görüştü. Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne net mesaj, aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgimiz. g 20 zirvesi için Endonezya'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ilk kez yüz yüze ikili görüşme gerçekleştirdi. Tayvan krizine ilişkin gelişmelerin de masaya yatırıldığı görüşmede Çin Devlet Başkanı Xi, Tayvan, aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgimizdir mesajını verdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, G20 zirvesi için gittiği Endonezya'nın Bali adasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede Tayvan sorununun Avcı ilişkilerinin siyasi temeli ve aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgisi olduğunu belirtti. İki lider arasında 3,5 saat süren yüz yüze görüşmeye ilişkin Çin tarafından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede Tayvan sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kırmızı Çizgi Açıklaması Çin'in topraklarının parçası olarak gördüğü Tayvan ile egemenlik ihtilafının çözümünün tamamen Çin halkının sorunu ve ülkenin iç işi olduğunu vurgulayan Şi, Çin'in temel çıkarı olan Tayvan sorunu, Çin halk ilişkilerinin siyasi temeli ve aşılmaması gereken ilk kırmızı çizgisidir, dedi. Bir ilk gerçekleşti. G20 zirvesi öncesi Amerika Birleşik Devletleri'nden çok konuşulacak Pekin hamlesi. Çin, Tayvan ve yeniden birleşmenin, Çin halkının ulusal dirilişi gerçekleştirme ve toprak bütünlüğünü yeniden kurma ülküsünün temeli olduğunu belirterek, Tayvan'ı Çin'den ayırma arayışında olan her kimse, Çin unusunun temel çıkarlarını ihlal ediyor, demektir ve Çin halkı buna müsaade etmeyecektir diye ifadelerini kullandı. Tayvan Boğazında barış ve istikrarı arzuladıklarını ve buna bağlı olduklarını vurgulayan şi ancak Boğazın iki yakası arasındaki barış ve istikrar ile Tayvan'ın bağımsızlığı ateş ve su gibi uzlaşmazdır diye konuştu. Shi, Başkan Joe Biden'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediği tayvan içinde rekabette veya onu çevrelemek için araç olarak kullanma niyeti olmadığını pek çok kez dile getirdiğini anımsatarak, Washington yönetimini, söylemlerini ve güvencelerini gerçek eylemlerle desteklemeye ve tek Çin politikası ile Akçin diplomatik ilişkilerinin temelini oluşturan üç ortak bildirideki tahdütlerine uymaya çağırdı. Pelosi'nin ziyareti ve tırmanan gerilim. Biden ve Xi'nin görüşmesi Amerika Birleşik Devletleri temsilciler Meclisi başkanı Nancy pelosinin Ağustos başında Tayvan'ı ziyareti nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerilimin ardından yapılan ilk görüşme oldu adayı egemenlik sahası olarak gören Pekin yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey bir siyasi yetkilinin ziyaretinin Tayva'nın bağımsızlığını savunan adadaki hükümeti cesaretlendirici bir adım olacağını savunarak ziyaret karşı çıkmış fakat pelosinin uyarılarına rağmen gerçekleştirdiği ziyaret gerilimi doğru çıkarmıştı Çin ordusu, ziyaretin ardından ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar adanın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karısından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü. Çin yönetimi ayrıca ziyaret nedeniyle Pelosi ve ailesine de yaptırım uygulayacağını bildirmiş. Amerika Birleşik Devletleri yönetimiyle bazı ikili diyalog ve işbirliği mekanizmalarını durdurduğunu açıklamıştı. Çin-Tayvan Anlaşmazlığı Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın ardından Kai-shek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi, Kuomintan, güçleriyle Mao Zedong önderliğindeki Çin Komünist Partisi, ÇKP, güçleri arasında yaşanan ilk savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti. İlk savaşı kaybeden Komünist üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan Çin Cumhuriyeti iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek Tayyipay'da e geçici hükümet kurmuştu. Çin halk cumhuriyetinin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'den bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karısı ile Tayvan arasındaki ayrılık ve egemenlik ihtilafı hala sürüyor. Peki, tek Çin ilkesini vurgulayarak? Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor. Amerika Birleşik Devletleri, 1979'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararı alarak tek Çin politikasını benimsemiş ve Pekin'i tüm Çin'in meşru hükümeti olarak kabul etmişti. Washington, aynı yıl çıkardığı Tayvan ilişkileri yasası ile de, Tayvan halkı ile gayrı resmi ekonomik ve kültürel ilişkileri sürdüreceği, adanın öz savunmasını sağlayacak askeri kapasiteye sahip olması için destek sağlayacağı ve bölgedeki statükoyu tek taraflı değiştirmeye yönelik eylemlere karşı çıkacağı tahvüdünde bulunmuştu. Aa, i̇lginizi çekebilir. Çin'e ait olduğu değerlendiriliyor. Filipinler açıklarında bulundu. Çin'den dünyayı endişelendiren çıkış. Savaşa hazırlanıyoruz. Tayvan'dan açıklama geldi. Çin adeta abluka altına aldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber terimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Teröristin yanındaki kadınlar kim? Ortaya çıktı. İki ülke bunu konuşuyor. İsrail detayı ortaya çıktı. Dederli izleyenler. İstanbul'daki hain terör saldırısında ortaya çıkan bir fotoğraf İsrail ve İran'ı karşı karşıya getirdi. Saldırganın yanındaki kadınlar kim? Dün akşam saatlerinde yaşanan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı tüm Türkiye'yi kahrederken ile ilgili detaylar da dünya basınında geniş yer buldu. İran medyasında yeni yer bir fotoğraf ise İsraili'ye harekete geçirdi. Peş peş açıklamaların yapıldığı olayın ardından gerçek ortaya çıktı. Fotoğrafta kadın teröristin yanındaki İsrailli kadınlar kim? Haber. Haber. Dünya. İstanbul'daki hain terör saldırısında ortaya çıkan bir fotoğraf İsrail ve İran'ı karşı karşıya getirdi. Saldırganın yanındaki kadın kim? İstanbul'daki hain terör saldırısında ortaya çıkan bir fotoğraf İsrail ve İran'ı karşı karşıya getirdi. Saldırganın yanındaki kadın kim? Dün akşam saatlerinde yaşanan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı tüm Türkiye'yi kahrederken saldırıyla ilgili detaylar da dünya basınında geniş yer buldu. İran medyasında yer bir fotoğraf ise İsrail'i harekete geçerdi. Peş peşe açıklamaların yapıldığı olayın ardından gerçek ortaya çıktı. Fotoğrafta kadın teröristin yanındaki İsrailli kadınlar kim? Taksim'deki hain terör saldırısının detayları Türkiye'deki herkes tarafından yakından takip edilirken İran basınında yer alan İsrailli kadınlar iddiası iki ülkeyi karşı karşıya getirdi. Taksim'deki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin yanında yer alan iki kadının İsrailli olduğu anlaşıldı. İran basınında saldırının arkasında İsrail'in olabileceğini belirten bir makale kaleme alındı. Bu gelişmenin ardından İsrail'den kadınlarla ilgili açıklamalar geldi. İsrail medyasında geniş yankı uyandırdı. İsrail'in en bilinen gazetelerinden Yedot Ahronot, bugün yapılan operasyonla gözaltına alınan kadın teröristin bombayı bir bankın altına bırakmadan önce yanından geçen iki kadının İsrailli olduğuna dikkat çekti. Gazete, İran haber ajansı Irna'nın bu görüntüyü paylaştığına vurgu yaparak saldırının arkasında İsrail'in olduğunu öne sürdüğünü yazdı. Bir kiloluk bombayı o verdi, her yerde aranıyor. Kimlikleri belirledi. Yaşanan gelişmelerin ardından İsrailli kadın turistlerin kimlikleri belirlendi. On Atadgi ve Natali Sissa isimli turistlerin bir kadın kubuyla birlikte Türkiye'yi gezmek için geldikleri ve daha sonra memleketlerine döndükleri tespit edildi. Turist kadınlardan Atadgi'nin eşi ve Sissa'nın ağabeyi olan Niran Atagi İsrail gazetelerine olayın detaylarını da paylaştı. Atadgi, Or ve Natali en az sekiz diğer İsrailli kadınla tatiliydi. Tatillerinin son gününü alışverişe ayırmışlardı ifadelerini kullandı. Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı. Farkında olmadan. Atatürk, eşim ve kız kardeşimin durumdan haberi yok. Farkında olmadan yanlarından terörist geçmiş. Bir dükkanda durunca kadın yanlarından geçmiş ve belki de yaklaşık 50 metre uzakta bombalı saldırı gerçekleştirmiş dedi. Olayların çıkış noktası. İran Haber Ajansı Irna, iki İsrailli kadının fotoğrafını paylaşarak, iki İsrailli kadın saldırıdaki zanlı ile birlikte yürürken görülüyor cümlesiyle haberlerini servis etmişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Çin'den bana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Saldırıda kara koca detay ortaya çıktı. Bombayı veren kritik isim her yerde aranıyor değerli izleyen. Son dakika abone Taksim İstiklal Cakti saldırısında karakoca koca ve altın detayı ortaya çıktı. Bir kiloluk bombayı o verdiği her yerde aranır. Taksim'deki bombalı saldırı sonrasında acı olayla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Suriye terörist Ahlam Al-Zahir küçükşehmecileki evinde yakalandı. Kadın teröristin Afrin'den buraya geldiği terör kampında eğitim alarak özel olarak yetiştirildiği belirlendiği, Teröristlerin Karıkoca kılında ildekal yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları kaydedildi. İşte son dakika haberin detayları. Haber, haber, güncel. Son dakika, Taksim İstiklal Caddesi saldırısında Karıkoca ve Altın detayı. Bir kiloluk bombayı o verdi, her yerde aranıyor. Son dakika, Taksim İstiklal Caddesi saldırısında Karıkoca ve Altın detayı. Bir kiloluk bombayı o verdi, her yerde aranıyor. Taksim'deki bombalı saldırı sonrasında acı olayla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Suriye uyruklu terörist Ahlam küçük çekmecede evinde yakalandı. Kadın teröristin Afrin'den buraya geldiği, terör kampında eğitim alarak özel olarak yetiştirildiği belirlendi. Teröristlerin karı koca kılığında illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları kaydedildi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi, İstiklal Caddesi'ni kana bulayan ve 6 kişinin ölümüne neden olan Suriye uyruklu terörist Ahlam Arbasir ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 81 kişinin de yaralandığı terör saldırı sonrası Yunanistan'a kaçmak üzereyken saklandığı hücre evinde yakalanan kadın teröristin Afrin'den Türkiye'ye geldiği ve terör kampında eğitim alarak özel olarak yetiştirildiği belirlendi. Gözaltına alınan teröristlerin karı koca kılığında illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilirken, tekstil atölyesi ve altın detayı dikkat çekti. Payil'in ifadeleri doğrultusunda Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan Bey adlı teröristin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı. İşte İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan kadın terörist Ahlam Albasir ile ilgili tüm detaylar. Son dakika 48 şüphelinin sorgusu sürüyor. İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Bölücü Terör Örgütü PKK'nın Suriye kolu pyd tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 46 şüphelinin ardından 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 48 kişinin sorgusu devam ediyor. 1200 güvenlik kamerası incelendi. Saldırının ardından 1200 farklı güvenlik kamera görüntüsünden oluşan yüzlerce saatlik kayıtlar didik didik inceleyen terörle mücadele ve istihbarat bilimleri. İlk olarak kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için müşteri kılığında bindiği taksiyi buldu. Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için gece saatlerinde İstanbul terörle mücadele şubesine getirilirken, ticari taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı. Karı koca kılığında İstanbul'a gelmişler. Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu kadın teröristin, önce Esenler'de bir eve gittiği, Buradan yanına bir miktar altın ve para aldıktan sonra küçük çekmecede başka bir adrese giriş yaptığı saptandı. Tekstil atölyesinde 4 ay işçi olarak çalışmış. Yaklaşık 4 ay önce beraberindeki örgütü üyesi B adlı terörist ile karı koca kılığında geldikleri İstanbul'da, Suriye Kobani bölgesindeki PYDYP mensubu L adlı bir örgüt yöneticisinin talimatıyla Esenler'de bir tekstil atölyesinde işe girdikleri öğrenildi. 1 kilo TNT ile Taksim'e gelmiş. Burada uyuyan hücre konumunda olan terörist, ayn Kubani bölgesinden aldıkları talimatla dün hususi bir otomobille Taksim'e gitti. Suriye'den birlikte Türkiye'ye geldikleri koca kılığındaki B adlı firari PKK-YPB üyesi terörist, hücre üyesi Ahlam Albas ile yaklaşık 1 kilonun üzerindeki TNT tipi plastik patlayıcıyı saat 16.00 sıralarında vererek İstiklal Caddesi'ne gönderdi. Burada eylemin gerçekleştirileceği noktaya patlayıcı dolu paketi bırakan kadın terörist, olaydan sonra müşteri kılında bindiği ticari taksiyle önce Esenler'de kendilerine yardım ve yataklık eden ve 4 aydır yanlarında kalan ailenin evine girdi. Altınları yanına alıp yer değiştirdi. Yaklaşık bir saat sonra evden bir miktar altın ve para alan terörist, küçük çekmecede bir eve saklandı. İlk olarak Edirne'ye, Oradan da Yunanistan'a gitmek için fırsat kollayan Ahlan Albasli adlı Suriyeli terörist, gece saat 02'de güvenlik güçlerince Küçükçekmece'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Sorgusunda her şeyi itiraf etti. Teröristin emniyette yapılan sorgusunda, pkk pyd terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkeye eylem yapmak için beraberindeki karı koca kılındaki bir pkk ve mensubu ile birlikte kaçak yollarla giriş yaptıklarını itiraf etti. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin elinde olduğu öğrenilen ses ve yazışma kayıtlarında, saldırının ardından Ahlam Albasli ile yanındaki Bey adlı erkek teröriste Yunanistan'a kaçma talimatı verildiği ortaya çıktı. İlginizi çekebilir. Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı. İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yürekleri dağlayan kare. Baba dehşet anlarını anlattı. Terör örgütünün infaz talimatı ortaya çıktı. Belki üzülecekler ama. Saldırı sonrası sosyal medyada gündem oldu. Özür dilerim. Örgüt kodları deşifre edildi. Saldırının örgütsel kodlarını deşifre eden emniyet ve istihbarat birimleri, Eyleme ilişkin yürütülen soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor. İnfaz talimatı verilmiş. Kanlı saldırıya dair soruşturma devam ederken, eylemi gerçekleştiren kadın terörist ile beraberindeki B adlı erkek teröriste Suriye'deki pkk ve yönetiminden eylemden sonra Türkiye'yi terk etmeleri talimatı verildi. Kobani'de soyadı açıklanmayan B adlı bir pkk ve sorumlusu tarafından verilen emirde, saldırıdan hemen sonra Edirne'den Yunanistan'a geçmeleri istendi. Sikvarat bilimlerine göre teröristler ülkeyi terk edip kaçabilselerde Yunanistan'da infaz edilerek saldırının tüm bağlantıları koparılacaktı. Ve adlı bir PKK üyesi aranıyor. Dün meydana gelen terör saldırısında kullanılan patlayıcının TNT tipi bomba türü patlayıcı kullanıldığı öğrenilirken, bölücü terör örgütü PKK payjede bağlantılı olduğu anlaşılan hücre üyesinin Türkiye'deki tüm bağlantıları mercek altına alındı. Aymeralp Kurbanik. Bölgesinden eylem talimatı alarak Türkiye'ye giriş yapan Ahlan Albas isimli terörist, sorgusunda, BKK-PVD tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirilip Türkiye'ye gönderildiğini itiraf etti. Failin ifadeleri doğrultusunda Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan B adlı teröristin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı. İlla, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber bürtenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. 8'de 10.000 TL bekleyenleri kap, söz örgeli asgari ücretli ters köşe değerli izleyenler geldi. Son dakika habere göre, göre Bekarı genci yaşlı sevgilisi. Herkes gözü orada. Asgari ücrette ters köşe geldi. 8-10 TL bekleyenleri ücret sözler geldi. Son dakika haberine göre Aralık ayına çok az bir süre kala ve geçen gün asgari ücretle ilgili yeni öngörüler ortaya atılıyor. Milyonlarca insan asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtını merakla beklerken enflasyon akranları baz alınarak tahminler yürütülüyor. Asgari ücretin 9 10 bin TL civarına ulaşması beklentisi dilendirilse de yapılan son değerlendirmeye göre asgari ücret zammı çok daha farklı bir or oranda olabilir. olabilir. İşte asgari ücretle ilgili konuşulan son rakamlar. Finans, finans, ekonomi, son dakika bekarı genci, yaşlısı, evlisi, herkesin gözü orada asgari ücrette ters köşe. 8 -10 bin TL'ye bekleyenleri üzecek sözler. Son dakika, bekarı, genci, yaşlısı, evlisi. Herkesin gözü orada, asgari ücrette ters köşe. 8-10.000 TL'ye bekleyenleri üzecek sözler. Son dakika, Aralık ayına çok az bir süre kala her geçen gün asgari ücretle ilgili yeni öngörüler ortaya atılıyor.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 Milyonlarca çalışan büyük merak içinde asgari ücrete uygulanacak zam oranını merak ediyor. Asgari ücret görüşmeleri önümüzdeki ay başlayacak. Asgari ücretli çalışanlar da dahil olmak üzere yeni maaşlar enflasyon verileri göz önüne alınarak belirlenecek. Asgari ücretin 8000 TL'nin altında olmayacağı beklentilerine karşılık son tahminler daha düşük bir rakamı işaret ediyor. Asgari ücrette beklentiler 8 binası üstü. Temmuz ayında asgari ücreti ara zam uygulanmış, yeni asgari ücret 5500 lira olmuştu. Aralık ayında yapılacak görüşmelerde 2022'nin son 6 ayının enflasyon oranı hesaba katılacak. Uygulanacak zam oranının %40-50 aralığında olması, böylelikle 8000 TL'nin üstünde bir asgari ücret beklense de Habertürk canlı yayınında konuşan Koç Üniversitesi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramil Yılmaz, farklı bir beklentiden söz etti. Son dakika, asgari ücret için %25 tahmini. Hükümetin yıl sonunda asgari ücreti ezdirmeyeceği söylemine değinen Yılmaz, Altı aylık enflasyon beklentisinin yaklaşık %18 olduğunu söylerken yıl sonu 67 civarı beklediğini ifade etti. Yılmaz, enflasyon rakamlarına dayandırdığı asgari ücret tahminini %25 olarak belirtirken 7000 TL civarı bir rakam olabileceğini dile getirdi. 7 binası 500 olsa bile... Asgari ücret şu anda 9000'lere gidemez diye konuşan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti. İhracatçı ciddi sıkıntıda, sanayi tarafında sıkıntı var, asgari ücreti oraya çıkardığın zaman orada tepki var. 7500'lerde yapabilse bile baktığınızda %25-30 arası bir artış var. Bence emeklilere daha fazla verebilir çünkü onu devlet kaynaklarından veriyorsunuz ifadelerini kullanan Yılmaz ayrıca %30 da verseniz ilk 6 ayda bu eriyecek diye konuştu. İlginizi çekebilir. Asgari ücret 2023 zamlı netleşti gibi. Herkes 10.000 olur diyordu ama. Asgari ücrette netik tarih belli oldu. Merkez Bankası raporunda asgari ücret detayı. Asgari ücrette yeni sistem. Yılda 2 kere. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türkiye'nin e-ticaret hacmi ilk 6 ayda 348 milyar liraya ulaştı. Eğitlilerin merakla beklediği açıklama. Bakan bilgin duyurdu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Maaşlara bin Türk lirası destek. En çok aranan haberler. Hıst piyasalarında oluşan tüm verileri ait telif hakları tamamen Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık e, bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz gerçek web siteleri çöktü dünya yıldızı 7. ligde değerli izleyenler son dakika haberin biz ciddiyiz arkadaşlar dedi. kimse ger e, gerçekliğine inanmamıştı resmen açıkladı Yediricilik ekibinden Erling Haaland için kiralama teklifi geldi. Son dakika haberiyle İngiltere Premier Likliği Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, kırdığı rekorla dünya futboluna damgasını vurmuştu. Henüz 22 yaşındaki Norveç futbolcu ülkesinin Dünya Kupası'na yer almaması nedeniyle ligleri verilen arayı boş geçirecek. İngiltere 7. Lig ekiplerinden Ascona un United'da Haaland'ın bu arayı berimli şekilde değerlendirmesi için oyuncuya kiralama teklifinde bulunuldu. Bu transfer gelişmesi sosyal medyada geniş yer bulmuş. Spor. Spor. İngiltere. Son dakika. Biz ciddiyiz arkadaşlar. Kimse gerçekliğine inanmamıştı. Resmen açıklandı. 7. Lig ekibden Erling Haaland için kiralama teklifi. Son dakika, biz ciddiyiz arkadaşlar. Kimse gerçekliğine inanmamıştı. Resmen açıklandı. 7. Lid ekibinden Erling Haaland için kiralama teklifi. Son dakika haberleri, İngiltere Premier Lid devi Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, kırdığı rekorlarla dünya futboluna damgasını vurmuştu. Henüz 22 yaşındaki Norveçli futbolcu, ülkesinin dünya Bu arayı verimli şekilde değerlendirmesi için oyuncuya kiralama teklifinde bulundu. Bu transfer gelişmesi, sosyal medyada geniş yer buldu. Son dakika haberleri, sezon başında Borussia Dortmund'dan İngiltere Premier Lig devi Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland, burada rekorları alt üst etmişti. Dünyaca ünlü yıldız, ülkesi Norveç'in Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na kalamaması nedeniyle Turluva'da yer alamayacak. Bu arayı tatil ile geçirecek olan yıldız golcü için flash bir gelişme yaşandı. Sosyal medya bunu konuşuyor. Bu sezon Manchester City formasıyla çıktı. 18 resmi maçta 23 gol kaydeden Haaland için İngiltere 7. lig ekibi Aston United'dan sosyal medyanın gündemine oturacak bir teklif geldi. Haaland'ı kiralamak istiyorlar. Aston Dünya kupası arası boyunca boşta olacak Haaland'ı 28 günlüğüne kiralamak için Manchester GT'ye teklifte bulunduklarını açıkladı. Herkes şaka sandı. kulüpten yapılan resmi bildirim sonrasında sosyal medyadaki bazı futbol severler bu teklife inanmadı ve paylaşımı tiye aldı. Biz ciddiyiz arkadaşlar. Aston United'ın resmi Twitter hesabı ısrarını sürdürdü ve biz ciddiyiz arkadaşlar. Cevap bekliyoruz şeklinde bir tweet attı. Web sitemiz çöktü. Bu açıklama sırasında ise Aston Unitel web sitesine erişim sağlanamadı. Twitter hesabından da web sitesi için duyurusu yapıldı. Cift ekleksinden açıklama gelmedi. Erling Haaland'a yapılan teklifin ardından Manchester City'den henüz bir açıklama gelmedi. En çok aranan haberler. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimizle geçiyoruz. Katılım ve gündemdeydi açıklama geldi 28 Kasım'da değerli izleyenler. Son dakika haberine göre BTP'nin altın masaya katılım tarihi gündemdeydi. Toplantı sonrası altın masadan açıklama geldi. Masanın genişlemesiyle ilgili denildi. Son dakika haberine göre CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanlarınca oluşturulan altın masa. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde Ankara'da 8 kez toplandı, altınması toplantısının ardından yapılan açıklamada masanın geliştirmesiyle ilgili önerileri görüştük ifadeleri kullanırken bir sonraki buluşmanın 28 Kasım 2020 tarihinde yapılacağı belirtildi. İşte dakika haberin en Haber, haber, güncel. Son dakikanın altınlı masaya katılım talebi gündemdeydi. Toplantı sonrası altılı masadan açıklama masanın genişlemesi ile ilgili. Son dakika, altılı masaya katılım talebi gündemdeydi. Toplantı sonrası altılı masadan açıklama masanın genişlemesi ile ilgili. Son dakika haberi, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarınca oluşturulan altılı masa, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde Ankara'da sekizinci kez toplandı. Altılı Masa toplantısının ardından yapılan açıklamada masanın genişlemesiyle ilgili önerileri görüştük ifadeleri kullanılırken bir sonraki buluşmanın 28 Kasım 2022 tarihinde yapılacağı belirtildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları. Son dakika haberi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sekizinci kez bir araya geldi. Liderler, bugün saat 12.00'de Deva Partisi Genel Merkezi'nde buluştu. Babacan, konuklarını parti genel merkezi önünde karşıladı. Toplantıda Bağımsız Türkiye Partisi'nin altılı masaya katılım talebinin değerlendirilmesi ve anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesi öngörülüyordu. Toplantı sonrası açıklama yapıldı. Masanın genişlemesiyle ilgili önerileri görüştük. Altılı masa toplantısı sonrası yapılan açıklamada masanın genişlemesiyle ilgili önerileri görüştük denildi. Öte yandan açıklamada bundan sonraki süreçte altılı masa zemininde en kısa zamanda çalışmaları tamamlamaya odaklandık ifadeleri kullanıldı. Bir sonraki buluşma 28 Kasım'da. Altılı Masa'nın bir sonraki liderler buluşması 28 Kasım 2022 tarihinde Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Canlı yayında çağrı yaptı, beni millet ittifakına alsınlar. Çalışmayı 28 Kasım'da kamuoyuyla paylaşma kararı aldı. Diğer yandan açıklamada anayasal ve yasal reformlar konusunda, Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni doğrultusunda yapılması gereken anayasa değişikliklerinin kodifikasyonunu tamamlamıştır. Altılı masa olarak, bu çalışmayı 28 Kasım tarihinde kamuoyuyla paylaşma kararı aldık denildi. Millet İttifakı'na katılma talebiyle ilgili Akşener'den önemli açıklama. 14 Kasım'da, işte altı siyasi parti genel başkanının ortak açıklaması. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mardin'de gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı. Bir kent İstanbul'la yarışıyor. 600.000 TL olan daire 5 milyonun üzerine çıktı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu kez Jilet'te var. Yine aynı konuyla başı belaya Benimle alakam olabilir dedi değerli izleyenler. Canan Karatay'ın başı yine aynı konuyla derdi. Bu kez jilet de var. Hastalar önümü önümü kesiyor diyerek isyan etti. Benimle alakam olabilir dedi. Açıklamalarıyla gündem olan post-doktor Canan Karatay adına açılan sahte hesaplara isyan etti. Sosyal medyada kendisine ait olmayan hesaplardan tencerecilik gibi ürünlerin satıldığını ifade eden Karatay takipçilerine seslenerek "Benim tencere tavayla ne alakam olabilir? Sahte kar tüccarlar bunu kullanıyor." dedi. kadın, kadın. yaşam Canan Karatay'ın başı yine aynı konuyla dertti. Bu kez jilet de var. Hastalar önümü kesiyor diyerek isyan etti. Benimle alakam olabilir. Canan Karatay'ın başı yine aynı konuyla dertti. Bu kez jilet de var. Hastalar önümü kesiyor diyerek isyan etti. Benimle alakam olabilir. Açıklamalarıyla gündem olan Profesör Doktor Canan Karatay, adına açılan sahte hesaplara isyan etti. Sosyal medyada kendisine ait olmayan hesaplardan, tencere, cilet gibi ürünlerin satıldığını ifade eden Karatay, takipçilerine seslenerek, benim tencere, tava ile ne alakam olabilir? Sahte tüccarlar bunu kullanıyor dedi. Tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı Profesör Doktor Canan Karatay'ın başı sahte hesaplarla dertti. Adına açılan hesaplar vasıtasıyla eticaret yapanlara tepki gösteren Karatay, benim ne dükkanım var, ne eticaretim var dedi. Kanal D ana habere konuk olan Karatay, Sosyal medyada adına açılan sahte hesaplara sitem etti. Karatay'ın adını kullanarak e-ticaret yapan internet sitelerinde tencereden tavaya, ciletten nereye kadar birçok ürün satıldığı ortaya çıktı. Kanun boşluğundan faydalanıyorlar. Karatay, sahte hesaplarla bağlantısı olmadığını ifade ederek şunları kaydetti. Benim tencere, tava ile ne alakam olabilir? Sahte fert tüccarlar bunu kullanıyor. Benim ne dükkanım var? Ne eticaretim var. Ben sadece sağlıklı olan şeyleri öneriyorum. Bu sahte hesapların sayısı belki de yüzlüğü geçti. Bir açılıyor, bir kapanıyorlar. Kanunun boşluğundan faydalanıyorlar. Benim hiçbir şekilde satışla ilişkim yok. Takipçi sayısı 400.000'i geçti. Öte yandan Karatay'ı taklit eden sahte hesaplardan birinin takipçi sayısının 400.000'i geçmesi dikkat çekti. İlginizi çekebilir. Uyardık.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 Eski hocasına gönderme hakkım olanı alamadım dedi değerli izleyenler. Cenk Tosun'dan Varian İsmail ile gönderme geldi. Gerçekten hak etmiştim dedi. İskoçya ve Çekya ile oynanacak olan hazırlık maçları için Riva'da toplanan amiri takımda Cenk Tosun Antrenman öncesinde bazı mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemdeki performansıyla dikkat çeken golcü oyuncu, Beşiktaş'ın başına Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte daha güvenli hareket ettiğini de getirdi. Değeni futbolcu eski hocası Bayrahan İsmail döneminde hak etmesine rağmen forma giyemediğini ifade etti. Spor, spor, Beşiktaş, Cenk Tosun'dan Valeriye'nin ile gönderme, gerçekten hak etmiştim. Cenk Tosun'dan Valeriye'nin ısma ile gönderme. Gerçekten hak etmişti. İskoçya ve Çekya ile oynanacak olan hazırlık maçları için Rivada toplanan A milli takımda Cenk Tosun antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemdeki performansıyla dikkat çeken golcü oyuncu, Beşiktaş'ın başına Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte daha güvenli hareket ettiğini dile getirdi. Deneyimli futbolcu Eski bocası valiliyen İsmail döneminde hak etmesine rağmen forma giyemediğini ifade etti. A milli takımın 16 Kasım'da şam yapılan antrenman öncesinde milli takımın golcüsü Cenk Tosun açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu Taksim'de yaşanan patlamaya değindi ve hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dilerken, yakınlarına basalı ve yaralılara da şifa diledi. Zamanı gelecek, Arda Abey olacak. Milli takımdaki ağabeylik durumu için konuşan Cenk Tosun, Ağabeylik diye bir şey yok milli takımda. Zamanı gelecek Arda ağabeylik yapacak, zamanı gelecek ben de ağabeylik yapacağım. Biz de diye bir kelime yok. Hepimiz kardeşiz. Biz daha tecrübeliyiz ben bunu ağabeylik olarak görüyorum. Genç kardeşlerimize doğru yolu göstermek için buradayız. İyi futbol oynamak istiyoruz ifadelerini kullandı. Katar'da olmak isterdik. Dünya kupası için görüşü sorulan 31 yaşındaki futbolcu, üzgününüz. Bu turnuvada olmak isterdik, Olmadı. Turnuvada olan takımlara başarılar dilerim. Biz güzel bir turnuva izleyeceğiz. 2024 2024'e son sürat hazırlanmak istiyoruz diye cevap verdi. Hak ettiğim dönemler oldu. Beşiktaş'taki eski hocası Valeri Enısma ile göndermede bulunan golcü oyuncu sakatlıklardan sonra çok çalıştım. Çok emek verdim. Şu an eskisinden daha güçlüyüm. Sezon başı da öyleydim. Valeryen Hoca'da daha az forma buldu. Hak ettiğim dönemler oldu. Şenol Güneş gelince bana o güveni verdi. O bana güveni verince saha içinde elimden geleni yaptım şeklinde konuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bürtülemiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saate bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Jim Carrey'in o ülkeye girişi yasaklandı değerli izleyenler. Jim Kerin için yaptırım kararlandı. Rusya'ya girişi yasaklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Kanada'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların devam etmesi üzerine misilleme yaptı. Yeni duyurulan kararlarda 100 Kanada vatandaşı için yaptırım uygulandı. 100 isim içinde dünyaca önlü sinema oyuncusu Jim Carrey'in de olması dikkat çekti. Jim Carrey'in Rusya'ya girişi de yasaklandı. Haber. Haber, Dünya, Jim Carvey için yaptırım kararı, Rusya'ya girişi de yasaklandı. Jim Carvey için yaptırım kararı, Rusya'ya girişi de yasaklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların devam etmesi üzerine misilleme yaptı. Yeni duyurulan kararlarda 100 Kanada vatandaşı için yaptırım uygulandı. 100 içinde için de dünyaca ünlü sinema oyuncusu Jim Carrey'nin de olması dikkat çekti. Jim Carin'in Rusya'ya girişi de yasaklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, sinema oyuncusu Jim Carin'in de aralarında bulunduğu 100 Kanada vatandaşına yönelik yaptırım kararı aldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın, Rusya'nın yönetim, iş, çevre ve kültür temsilcileri, siyasetçileri ve milletvekilleri ile uzmanlarına yönelik yaptırım uygulamaya devam ettiği belirtildi. Rusya'dan misilleme Buna yanıt olarak 100 Kanadalı'nın yaptırım listesine alındı ve Rusya'ya girişlerine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayınlandı. Listede, Kanada'nın yüksek düzeyli memurlarının yanı sıra iş insanları, aktivistler, basın ve finans kuruluşları temsilcileri yer aldı. Söz konusu yaptırım listesinde, ünlü sinema oyuncusu Jim de bulunuyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 200 Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının da yaptırım listesine alındığını ve ülkeye girişinin yasaklandığını 11 Kasım'da bildirmişti. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne net... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Kuyumculardan yeni altın tahmini gelindi değerli izleyenler. Altın tahminine göre kuyumculardan yeni altın tahmini geldi. Yatırımcılara önemli çağrı geldi. Elinizde bulunan altınlara çok sıkı sarılın. Tüm fiyatlara ilgili son tahminler. Finans, finans, ekonomi. Kuyumculardan yeni altın tahmini. Yatırımcılara önemli çağrı. Elinizde bulunan altınlara çok sıkı sarılın. Uyumculardan yeni altın tahmini. Yatırımcılara önemli çağrı: elinizde bulunan altınlara çok sıkı sarılın. Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçen haftadan beri yükselişe geçen gram altın 1056 lirayı aştı. Yatırımcıların altın ne kadar olacak? sorusuna yanıt veren uyumculardan dikkat çeken tahmin geldi. İşte altın fiyatlarıyla ile ilgili son tahminler. Altın fiyatlarındaki hareket gündemde kalmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan enflasyon rakamları sonrası gram altın 1056 liraya kadar çıktı. ONS altın 1770'leri aşarak üç ayın zirvesini gördü. Kuyumculardan altın fiyatlarıyla ilgili tahmin geldi. Elinde altını olanlar dikkat. Uzmanından dikkat çeken yorum, belki de arifesine yaşıyoruz. Altına yatırım yapan kazanacak. Kırşehirli kuyumcu Ahmet Durukan, altına yatırım yapanların uzun vadede daima kazanacak söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon oranının yüksek çıkmasının altını yine dünya gündemine aldığını aktaran Durukan, Amerika Birleşik Devletleri enflasyon rakamlarının yüksek çıkması altın fiyatlarını ve altını yeniden dünya gündemine aldı. Altın dünyada emtia olarak en ucuz madde. Elinizde bulunan altınlara çok sıkı sarılın. Altın ilerleyen günlerde daha çok para edecek. Elinizde bulunan altınları bozdurmayın. İlerleyen günlerde daha fazla para kazanacaksınız. Ekim ayında 998 liraydı. Altın alanların kazanacağını söylemiştik. Kasım ayında da altın ve altına yatırım yapanlar kazanacaklar diye konuştu. Zor günlerinizin en iyi arkadaşı altındır. Türkiye'de yaşayan insanların yatırım aracı olarak toprak ve altın alımlarını tavsiye eden Ahmet Durukan, doları olanların da altına yatırım yaptığında daha iyi para kazanacağını öngörüyoruz. 18,14-22 ayar hiç fark etmiyor. Altın alanların kazanacaklarını öngörüyoruz. Zor günlerinizin en iyi arkadaşı altındır dedi. Anlık altın fiyatlarını takip etmek için tıklayınız. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Türkiye'nin e-ticaret... Ana haber devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bir dönem sona erdi. Olayların adamıydı. Değerli izleyenler Fenerbahçe sonrası Green Sons'da olundu. Victor Pereira dönemin sona erdi. Son dakika haberiyle geçtiğimiz sezonun başına Fenerbahçe ile anlaşan ve takımının başına 25 mağaya çıkan Victor Pereira gösterdi. Performans sonrasında karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştı. Porteksi çalıştırıcı bu ayrılığın altından Green Sons'a imza atmıştı. Brezilya'da sağ içi ve dışında yaşadığı olaylarla gündemden düşmeyen Victor Pereira'nın Kontratının sona erdiği ve takımdan ayrıldığı açıklandı. İşte detaylar. Spor. Spor. Fenerbahçe. Fenerbahçe sonrası Juventus da olmadı. Vitor Pereira dönemi sona erdi. Fenerbahçe sonrası Juventus da olmadı. Vitor Pereira dönemi sona erdi. Spor haberleri. Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe ile anlaşan ve takımının başında 25 maça çıkan Vitor Pereira. Gösterdiği performans sonrasında karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştı. Portekizli çalıştırıcı bu ayrılığın ardından Jorinkians'a imza atmıştı. Brezilya'da saha içi ve dışında yaşadığı olaylarla gündemden düşmeyen Vitor Pereira'nın kontratının sona erdiği ve takımdan ayrıldığı açıklandı. İşte detaylar. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak başlığıyla imzasını duyurduğu Vitor Pereira ile arka arkaya aldığı kötü sonuçların ardından yollar ayrılmıştı. Sarı lacivertlilerin sonrasında hemen Corinthians ile anlaşan Portekizli çalıştırıcı, sık sık Brezilya'nın gündeminde yer almıştı. Gelip sezonda olmayacak. Brezilya liginde sezonun son karşılaşmasına çıkan Corinthians'ta başkan Julio Montero Alves, Vitor Pereira'nın gelecek sezon takımda olmayacağını duyurdu. Bir dönemi kapatıyoruz. Başkan Alves, Pereira'nın ayrılığını bir dönemi kapatıyoruz. Vitor Pereira ve ekibi artık kulüpte olmayacak. Sözleşmesinin süresi doldu ve yenileme yapılmayacak sözleriyle açıkladı. Gündemden düşmedi. Bu sezonu 65 puanla 4. sırada bitiren Jorin Kianz'da Vitor Pereira, saha içi ve dışında yaşadığı olaylarla gündemden düşmedi. Pereira bir maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazeteci Marco Bello ile girdiği diyalogla manşet olmuştu. Nuhayet, insanları dövmeyi bıraktım. Gazetecinin, Jorin Kiyans'ta kalmak istiyorsun ama eşin gitmek istiyormuş. Evde kararları karın mı alıyor? Evde onun sözü mü geçiyor? Sorusuna sinirlenen deneyimli çalıştırıcı, ailen sana eğitim vermemiş, kaba bir adamsın. Sana cevap bile vermeyeceğim. Bu futbolda alakalı bir soru değil. Nuh'a etki insanları dövmeyi bıraktım gerek cevap vermişti. Maçta çıldırdı. Daha sonrasında Vitor Pereira, İtiba ile oynanan karşılaşmanın 37. dakikasında oyuncusuna gösterilen kırmızı kartla birlikte adeta çılgına döndü. Sen rezilsin. Sahaya girerek hakemin üzerine yürüyen Pereira, sen rezilsin, Brezilya hakemleri rezalet, şeklinde bağırdığı için kırmızı kart görmüştü. En çok aranan haberler. İletişim. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu videosunda bugün değerli izleyenler ömle burun burunak geldi, murarmaya başladı, ağzından köpükler geldi değerli izleyenler. Öğrencinin burun buruna gelen haleli öğretmeni hem hemlik manevrası ile kurtardı. İsviçrinin bu ilçesinde ortaokul öğrencisi Har İbrahim Pelen teneffüste evden getirdiği beslenmesini yediği sırada soluk borusuna ekmek parçası kaçtı. Bir süre nefes alamayan ve morarmaya başlayan Pelen kendisine müdahale eden nöbetçi öğretmenler tarafından hemlik manevrası ile kurtarıldı. Zaman zamanla yarışan o anlar okulun güvenlik kameralarına anbean yazdı. Haber. Haber. Yaşam. Ölümle burun burnuna gelen Halili öğretmeni Henlic manevrası ile kurtardı. Ölümle burun burnuna gelen Halili öğretmeni Henlic manevrası ile kurtardı. İzmir'in Buca ilçesinde ortaokul öğrencisi Halil İbrahim Pelen'in, 10, teneffüste evden getirdiği beslenmesini yediği sırada soluk borusuna ekmek parçası kaçtı. Bir süre nefes alamayan ve morarmaya başlayan Pelen, kendisine müdahale eden nöbetçi öğretmenler tarafından hennic manevrası ile kurtarıldı. Zamanla yarışılan o anlar, okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda 4 Kasım günü, 5. sınıf öğrencisi Halil İbrahim Pelen, teneffüsle evden getirdiği beslenmesini yerken soluk borusuna ekmek parçası kaçtı. Önce arkadaşların ve öğretmenlerinden yardım isteyen Pelen'e ilk yardım eğitimi alan nöbetçi öğretmenler müdahale etti. Birkaç öğretmen tarafından yaklaşık 5 dakika boyunca hengic manevrası uygulandı. Nefes alamadığı için moraran ve ağzından köpükler gelmeye başlayan Halil İbrahim Pelen, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Pelen, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Büyüyünce doktor veya itfaiyeci olmak istiyorum. Halil İbrahim Pelen, teneffüsle yemek yiyordu. Bir anda boğazıma takıldı. Nefes almaya çalıştım. Alamadım. Dışarı çıktım. Kocalarım beni gördü. Yardım ettiler. Çok korktum. Herkes telaşlanmıştı. Nefes bir türlü gelmedi. Kocalarım sakin olmamı söyledi ben de onların dediklerini yapmaya çalıştım. Arkadaşlarımın hepsi ağladılar. Ben büyüyünce doktor veya itfaiyeci olmak istiyorum. Hayat kurtarmak istiyorum dedi. Rabbim bize kurtuluş hikayesinin bir parçası olmayı nasip etti. Olay günü bahçede olduğunu anlatan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Dursun Ağbaba da o gün bahçedeydi. Sınıftan bir çocuğun hızlıca bize doğru koşarak geldiğini gördüm. Arkadaşı boğazına bir şey takıldığını söyledi. Çocuğa hemen müdahale ettik. Hızlı bir şekilde karnına basınç uyguladık. İlk etapta epey bir uğraştım. O sırada başka bir öğretmen arkadaşım manevraya devam etti. Tablo gitgide kötüleşiyordu. Çocuğun rengi değişmeye başladı. Tekrar devraldım. Artık çocuğu kaybetme noktasındaydık. Hızlı bir şekilde manevraya metanetle devam ettik. Bu da yaklaşık 5 dakika sürdü. Rabbim bize böyle bir kurtuluş hikayesinin parçası olmayı nasip etti. Bu zamana kadar çocukların hayatlarına dokunuşlar yapıyorduk belki ama en sonuncu en anlamlı dokunuş bu oldu ifadelerini kullandı. İlk yardım eğitimlerinin önemini anladık. Çocuğa müdahale eden beden eğitimi öğretmeni daha daha haber geldiğinde bahçede nöbetçiydim. Çocuğun boğazına bir şey kaçtığı söylendi. Din kültürü öğretmenimiz müdahale etmiş. Ben devraldım. Emniş manevrasını uyguladım. İlk yardım uygulamasını bilen arkadaşlarım sayesinde öğretmenlerin müdahalesiyle kurtuldum. Tek başıma olsam belki de başaramayacaktım. Uzun sürmesi bizi çok endişelendirdi. Bazı yerlerde paniklemiş olabiliriz ama çocuğumuzu sağlıklı bir şekilde hayata döndürdük. İlk yardım eğitimlerinin 3 yılda bir tekrar etmesi gerekiyor. Böyle durumlarda önemini bir kez daha anlıyoruz dedi. Öğrencimizi sınıf sınıf gezdirdik. Okul müdürü Selim Sarı ise öğretmenlerimizin ilk yardım müdahalesi sayesinde çocuğumuzu kurtardık. Ambulansı aradık ve bir yandan ilk yardıma devam ettik. Çocuğun ağzından köpük gelmeye ve yüzü morarmaya başladı. Zamanla yarıştık. Neyse ki çocuğumuz kurtuldu. Bütün çocuklar çok korktu ve ağladılar. Halil'i sınıf sınıf gezdirdik ve iyi olduğunu diğer arkadaşlarına gösterdik diye konuştu. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Armut ve kestanelerin arasından 200 mermi çıktı. İnternette yavaşlamamı var. Daha